Selam Koç Burcu Boğa Burcu arkadaşlarım nasılsınız iyi misiniz Şengülün Sihirli Falleri kanalına hoş geldiniz sevgili Boğa ve Koç Burcu Koç Burcu ve Boğa Burcu arkadaşlarım hiç fark etmiyor sıranın hiç önemi yok efendim sizler için şöyle ex partner tarot açılımı yapacağım 15 Kasım'a kadar bakayım sizin küsler eksler ne düşünüyorlar barış var mı dönüş var mı yoksa da kalplerinden akıllarından ne geçiyor neyin kafasını yaşıyorlar ona bakacağız derken belki de sizlerle barışmak için fırsat arıyorlardır sevgili koç burcu boğa burcu arkadaşlarım daha ad vermedim çünkü o yüzden genel olarak ikiniz için geçerli olsun bu ikili ikili çekiyorum videoları canlar şimdi koç burcu arkadaşımdan başlayacağım sevgili boğa arkadaşımdan çıkacağım bakayım eksler küsler ne düşünüyorlar içlerimi kararmış Hayalleri mi var? Hayallerine mi kavuşamıyorlar? Yoksa hayalleri sizler misiniz? Bakalım mı sevgili Koç burcu arkadaşım? 15 Kasım'a kadar benim sevgili Koç burcu arkadaşımın ex partnerleri iyi niyetli görülüyor. Buyurun. Sevgili Koç burcu arkadaşım şöyle sizin açınıza doğru uzatalım bakalım kartlarımızı. Evet koç burcu arkadaşımızın X partnerleri eski eş eski sevgili eski gidenler kız arkadaş erkek arkadaş hiç fark etmiyor canlar 15 Kasım'a kadar neyin kavasını yaşıyorlar bakacağız buyurun gördünüz mü bakın birileri fırsat bekliyor değil mi fırsat yakalamak istiyor sevgili koç burcu arkadaşım kimmiş bu fırsat yakalamak isteyen bakalım Karşı partner artık her kim ise eski eş, eski sevgili, sevgili Koç Burcu arkadaşım, bakın köşeye çekmiş kendisini bir şeyle rastkıya almış bu insan, çıkamamış içinden, sıkıntıların içinden çıkamamış. Siz ise sevgili Koç Burcu arkadaşım, bakın yeniden bir ya doğuş yaşıyorsunuz ya da yaşamak istiyorsunuz. Artık bir şeylerden benim sevgili Koç Burcu arkadaşım sıkılmış. Sıkıldınız mı? Sıkıldınız. Ben de sıkıldım ama olmayınca olmuyor. Canlar, karşı taraf bakın denge kaybında. Bir şeylerin içinden çıkamamış. Bu raddeye gelindiğinde ise hafiften böyle bir denge sıkıntısı yaşayabilir sizin bu karşı taraf. Yaşıyor mu? Tabii ki bugünkü halimizle yarınki halimiz birbirini tutmuyor. Ardından değişim yaşıyor bakın bu insan. Değişim yaşayıp Güzelliklere düşkünlük Güzellik derken görsel anlamda Söylemiyorum canlar Marifetli olabilirsiniz Yakışıklı olabilirsiniz Her yönünüzde farklı bir tarafınız olabilir Bu kişi değişkenlik yaşayacak Bakın bu vaziyeti sizin bu partneriniz Bu raddeye geldiğinde Değiştirecek Kendisine bir değişim gelecek Bu değişimin ardından Siz ise bakın hedef belirliyorsunuz Bu noktada hedef belirleme durumu var Buraya gelindiğinde ise bir pişmanlık, bir hayal kırıklığı durumu var. Bakayım pişman olan, hayal kırıklığı duyan kardeşim mi diyeyim, arkadaşım mı, sevgili izleyenim mi diyeyim? Hanginiz? Bakalım mı? İki taraftan biri burada fırsat yakalamak istiyor. Bakın, sanırım fırsat yakalamak isteyen daha çok karşı taraf gibime geliyor. Çünkü güzellikler, düşkünlük, değişim çıktı burada. Bir bakalım sevgili Koç Burcu arkadaşımın bakayım evet bir korku durumları var sevgili koç burcu arkadaşım hem yenilenmek istiyorsun hem yararlanma durumların var burada karşı taraf plan yapıyor bakın uzun vadeli planlar peşinde e, sizde sürprizi gelecek istiyorsunuz buyurun bakın maceraya atılacaksınız bir süre sonra karşı partner sizi kaybetmekten korkuyor burada ne yapıyor uzun vadeli planlar yapıyor. Bu planları sizde kabulleniyorsunuz. Beraber maceraya atılacaksınız sevgili Koç burcu arkadaşım. İşin sonlarına doğru sizde barış görülüyor. Gönül ister ki bütün Koç burcu arkadaşlarımın eksilerinde aynı şey olsun. Burada birileri çıktı. Ama birileri çıktı burana. Gönül ister ki dediğim gibi herkes de barışlar meydana gelsin. Ortak maceraya atılma ya da yanlış anlaşılmasın. Ama evlenmek ama çünkü kartımız maceradan söz eder. Ben açık ve net söylüyorum. Sevgili arkadaşlarım evlenen evlenir. Maceraya atılan maceraya atılır. Bakın mutlu aşk sürprizli gelecek. Her iki taraf güzel düşüncelere sahip olacak. İşin sonuna doğru. Sevgili Koç Burcu arkadaşım ne diyormuş meleğim? Tamam diyor bakın nefes al. Artık nefes alma zamanınızmış sevgili Koç Burcu arkadaşlar, kocaman derin bir nefes al. Bu konuyu meleklerine bırak. Tüm sıkıntıyı, endişeyi de güzel bir nefesle bırak ve ışılda diyor. Sevgili Koç Burcu arkadaşıma melekler söylüyor bunu. Evet sizlerde barış çıktı. Hatta maceraya da atılma durumlarınız var. Koç Burcu arkadaşlarımızla 15 Kasım'a kadar. Şimdi bakacağız bakalım sevgili. Bu Burcu arkadaşlarımızın küslerinde, Dönüş var mı barış var mı yoksa da ne düşünüyorlar onlara bir bakalım sevgili bu arkadaşlarımızın eski eş eski sevgili arkadaşlar usulen karıştırmak durumundayım şöyle Evet eski eşler eski sevgili eski kız arkadaş erkek arkadaş hayatınızdan gidenler küs olduklarınız eski partnerler Şöyle bir bakalım bakayım ne düşünüyorlar neyin kafasını yaşayan var evet eski partner ex partneriniz artık her kimse eski eş eski sevgili sevgili bu arkadaşım hedef belirlemiş bakın bir yola çıkmış bu insan tabii kafasında ruhen düşüncelerinde duygularında Siz ise bakın burada yanlış anlaşılmasın bazı bu arkadaşlarım tutkusunu tatmin etmek isteyebilir bazı boğa arkadaşlarım ise kaderi değiştirmek istiyor çünkü her ikisinden de söz eder kartımız sevgili arkadaşlarım bunu belirtmek durumundayım çünkü burada bakın dikkatlilik çıktı dikkatlilik çıktığı için ben bunu bildirmek durumundayım çünkü genel bu genel olduğu için her yönünü söylemek durumundayım karşı partner gördüğünüz gibi bir hedef belirlemiş durumda buraya gelindiğinde ise karşı partner geriye bakış yapıyor eski günlere dönebilir miyiz Keşke eski günlere dönsek. Bakın hedefin ardından tahripten arınmış. Savaştan çıkmışçasına bakın geriye bakış yapıyor. Ama velakin sizi de bırakmak da istemiyor. Bakın bu diye geldiğinde sizin bu karşı partneriniz sizi sıkı sıkı kavramak istiyor. Size karşı bir sürpriz ayarlama durumları var. Var mı? Var. Çünkü burada da sürpriz var. Yalnız benim sevgili boğa kardeşim sadece ikisinden ibaret bakın burada burada bir dikkatlilik durumu var sevgili arkadaşlarım tıpkı ben her zaman söylerim azize kartımız nasıl aşk açılımlarında iyi bize göstermiyorsa şu kartımızı da hiç sevmem aşk açılımlarında bu da bize pek iyiyi göstermez ne der aile meselelerine dikkat edeceğiz Ayağımızı yorgana göre uzatacağız veya köşe başına saklanalım. Aman aman bizi kolu komşu görmesin der. Aman aman ev halkı bizi görmesin dediği an burada işin içine farklı şeyler giriyor. Yani aman aman köşe başında buluşalım. Bizi kimse görmesin. Bunu benim ailem çakmasın. Dikkat edelim. Aile meselesine dikkat edelim. Örnek verdim canlar. Aile meselesine dikkat edelim diyor benim sevgili Boğa arkadaşım yanlış anlaşılmasın lütfen olabilir saygı duyuyorum bakın karşı taraf sürprizler derdinde sizi tekrar kendine çekmek için sürprizli gelecek planları derdinde sevgili Boğa arkadaşım siz sadece ikisinden ibaretsiniz bakalım bakalım karşı tarafa taviz karşılık verecek misiniz bakalım mı bakalım karşı taraf size karşı istekli bakın mücadele içinde Sizler tamamen kararmışsınız. Yanlış anlamayın tabii şakayla söylüyorum canlar. Kötü alışkanlıklardan kurtulmalıyım. Kötü alışkanlıklardan kurtulmalıyım. Kaderi değiştirmeliyim. Hmm, olabilir saygı duyuyorum tamamdır. Tamam bakalım karşı taraf ne yapıyor bu durumda. Hmm, hem krize giriyor hem bazı şeyleri askıya alıyor. Benim sevgili boğa kardeşim ne yapıyor? Evet arkasını dönüyor yapacak bir şey yok arkasını dönüyor yanlış anlaşılmasın canlar tekrar karşı taraf ateşlerden peşinizi bırakmıyor bakın bir canlılık tekrar sizinle haberleşmek istiyor ne yapıyor belki de size evlilik teklifi çünkü ondan da söz eder kartımız yani bir şekilde benim sevgili boğa arkadaşım kaçtıkça arkasındaki kovalıyor tamam daha fazla uzatmayacağım canlar uzatayım mı bakalım mı benim sevgili boğa arkadaşım nereye kadar kaçacak hadi bakalım birazcık daha bakalım çünkü fazla naz aşık usandırır derler ama pek karşı taraf usanacağı benzemiyor hmm, kararsız sevgili boğa arkadaşım e, bu da tutuklu kaldı şimdi burada koştu koştu koştu hmm, ah benim boğacıklarım ah benim boğacıklarım ah ah ah bunlar ne bunlar Olur olur saygı duyuyorum canlar saygı duyuyorum saygı duyuyorum hmm, karşı taraf bir anda tabiri caizse bağdan boşanmış derler de iplerden kurtulmuş ve size karşı hücum yapıyor canlar şu vaziyetin üstüne bakın aslında bir şeyler yanlış anlamayın tabii ki sevgili bu arkadaşımın olabilir canı yanmıştır öyle ya da böyle ya da engelleri vardır vesaire falan saygı duyuyorum ben artık hiç kimseye bir şey demiyorum her iki tarafa da saygım var bir şekilde karşı taraf sizinle sürprizli gelecek planlarken bu kardeşim istemiyor istememesinden dolayı da bakın karşı partneriniz soğuk rüzgarlar savaş estiriyor savaş atın haline bakın açayım mı da bence hiç gerek yok diye düşünüyorum canlar biraz denge kaybı var bakın partnerinizin dengesi kayacak serin rüzgarlar savaş patlatacak adeta. Sevgili boğa arkadaşım için boğa arkadaşım da isteksiz zaten kabuğunu kır diyor her ikinize de söylüyor bunu sevgili arkadaşlar kabuğunuzu kırın lütfen kabuğunuzu kıralım olduğun kişi ol hem kendine hem dünyaya karşı artık kendin olma vakti geldi her ikinize söylüyor melekler sevgili boğa arkadaşlarımız için tarot açılımını tamamladık 15 Kasım'a kadardı sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi durum ortada tarotumuzdan kaçmıyor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 Hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kocaman öpücükler. Hadi bay.